Değerli öğrencilerim Merhabalar dostlar Şimdi 21. bölümdeyiz Yani çemberde uzunluk çözüyoruz 9. köşe taşında kalmışız en son Hadi bir bismillah diyelim Başlayalım arkadaşlarım 9. köşe taşımıza Evet diyor ki AB çapmış Yamuk Yamuksa bu üst ve alt kenarımız birbirine paralel olacaklar, şunlar paraleller. Buna göre AB ile DC arasındaki uzaklık, evet, yani kısaca bize yamuğun yüksekliğini soruyor. Şimdi biz merkezimizi bir işaretleyelim, yarıçapımız 13 bölü 2, 13 bölü 2 olacak arkadaşlarım. Şimdi merkezden kirişe bir dikme indirelim. Bu dikme kirişi biliyorsunuz, mecbur 2'ye bölecek. Burası 5 bölü 2. Burası 5 bölü 2 oldu. Sonra kirişin ucuna mutlaka yarı çapınızı çizin demiştik. Bu da 13 bölü 2 oldu ki bakın şuradaki üçgenden biz yüksekliğimizi bulduk. 5, 12, 13 üçgenidir bu arkadaşlarım. Bunun yarısıdır. 5'in yarısı. Demek ki burası... 12 bölü 2 olacak. 12'nin yarısı olacak ki bu da 13'ün yarısı olmuş. 5 12 13 üçgeninin yarısını almışız. Cevap 12'nin yarısı olacak. 6. Evet, ikinci sorumuz. Daha önce de söylediğimiz gibi böyle iki tane diklik gördüyseniz arkadaşlarım hemen merkezden dikliklerin ucuna yarıçapları çizecektik. Öncelikle şu oranlı bir yerleştirelim biz isterseniz. Şurada bir oran var. Bunların hepsine 6k diyelim. Dolayısıyla şimdi AD 1k olacak, onu bir yazdık. E, DF 3k olacak, onu da yazdık. FB 2k olacak, bunu da yazdık. Bizden de CD bölü EF oranını istiyor. Şimdi dediğim gibi merkezi işaretleyip bir bunun ucuna yarıçap çizeceğim. Bir de bunun ucuna yarı çap çizip iki tane pisagor yaptığımda aradığım cevabı bulacağım. Ama bir de şu kuralımız var arkadaşlar. Öklit bağıntısı dediğimiz kural var. Şöyle yarım çembere bir diklik indiğinde. Bakın buna mesela h diyelim. Şuna da m diyelim. Öklit yapacağım. h kare eşittir k çarpı 5k diyeceğiz. h kare eşittir k çarpı 5k. Yani 5k kareye eşitmiş. Haşımızı bulduk. Şimdi aynı şeyi m için yapalım. M kare eşittir. Bu sefer 4k ile 2k'nın çarpımı. Yani 8k kare olacak. Hemen bunları birbirine böldüm ben dostlarım. Bakın ne geliyor? Haş kare bölü m kare eşittir. K kareler gitti. 5 bölü 8 geldi. Her iki tarafın karekökünü alırsam şu şekilde... H bölü M eşittir. Kök 5 bölü kök 8. Şimdi kök 8 dediğimizde iki kök 2'dir. Yani kök 5 bölü 2 kök 2 yaptı sorunun cevabı. Hemen kök 2 ile pay ve paydayı genişletiyorum. Kök 10 oldu yukarısı. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2 yapar. Bir de burada 2 var 4 yaptı. Kök 10 bölü 4 geldi. Sorunun cevabı. Geçtim 3 numaralı sorumuza. AKLC. Dikdörtgeninin alanı nedir diye bir soru sormuş. Bakın şimdi şöyle yapacağız. Şuna bir A diyelim. Şurası da A olacak. Şuna B, şuna B, şuraya da A yazalım. Şimdi dikdörtgenin alanı dediğimiz zaman A çarpı B'yi soruyor demektir bize arkadaşlar. Dikdörtgenin alanı biliyorsun kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani bana sorulan şey A çarpı B. Bunu bir bilelim. Sonra az önce söylediğim kural bakın öklit kuralı şu 4 iniyor ya buradan aşağıya. Bu 4'ün karesi 16 öklitten dolayı şuradaki B ile A'nın çarpımına eşit. Yani B çarpı A dediğim şey aslında 4'ün karesi 16. O halde cevabım direkt Bursa'dan çıktı. Evet dördüncü soruya geldik. Buna bir bakalım şimdi. Burada da iki tane çember görüyoruz arkadaşlarım. Birisi O1 merkezli. AB çaplı şu yarım çember. Bir de şurada bir yarım çemberimiz var. Bakın şu ikinci yarım çemberi şöyle biraz daha kalın çizeyim ben. Siz daha iyi görün. Bu da ikinci yarım çemberimiz dostlarım. Bize de O1 ile O2 arasındaki mesafe nedir diye bir soru sormuş. Şimdi dostlar şurası çapı gören çevre açıdır. 90 derece. Burası kesinlikle merkez olduğu için O2 ikiye bölünmüştür. Şimdi O1'in yarı çapı bakın burada bir 6 var. Burası da 6 oldu. Yarı çapı 6 diyelim biz buna. Sonra ee, tam şuradan aşağıya bir diklik indirsem acaba. Tam şuraya şöyle bir doğru indirsem. Bakın şu açı da 90 derece olacak. Neden hocam? Çünkü bu da bu mavi yaptığım çemberin çapını gören bir çevraç buranın da 90 olduğunu söyledim hemen öklitimizi patlatalım h kare 4 ile 8'in çarpımıdır yani 32 h kare 32 ise bu kök 32 yapar o da 4 kök 2 demektir buraya 4 kök 2'yi yazdık şimdi bize o 1 ile o 2 arasını soruyor x diyelim buraya bakın şurada bir pisagor bağımsı yaparsam ac uzunluğunu bulabilirim eğer istersem hemen bulalım 4'ün karesi 16 4 kök 2'nin karesi 32 topladım 48 demek ki kök 48 yani 4 kök 3 yaptı burası ve şunu fark ettiyseniz bakın bu x ile şu 4 kök 3 ikisi de birbirine paralel neden hocam çünkü bu burayı 2'ye bölmüş bu da burayı 2'ye bölmüş hatta orta taban oldu değil mi 4 kök 3'ün yarısı olacak 2 köküçtür sorumuzun cevabı Evet güzel sorulardı 9 numaralı köşe taşındaki sorular Şimdi hemen geldik 10 numaralı Köşe taşımızın X sorusuna ABC'de dikdörtgen KL noktalarında teğet 5'i görüyorum 3'ü görüyorum Hemen şöyle merkezden Şuraya bir diklik indiriyorum Bu diklik bu kirişi 2'ye bölmek zorundadır diyorum Şimdi burası 3 ise burası da 3 hatta 3 5 burası kesin 4 oldu. Şurası da o zaman kesin 4 geldi. Şimdi devam edelim. Başka neler var? Dikdörtgenin alanı nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi şurası R'dir arkadaşlar. Yarıçapımız. Şimdi R'mizi görün hatta. Bakın şurası da bizim R dediğimiz yerde. Bakın merkezden çembere gelmiş. Demek ki R 5. O zaman direkt 5 yazayım. Burada 5. Burada bir küçük kare oluştu. 5, 5, 5 diyelim bunlara da. Sonra e, madem ki şu KO5 şuraya da 1 kaldı yazalım. Neyi bulduk biz? Dikdörtgenimizin şu kenarı 9 bu kenarı 8. Dikdörtgenin alanı neydi? Kısa kenar çarpı uzun kenar. 8 kere 9. 72 çıktı sorumuzun cevabı. Buna bakalım. İşte çemberi 4 ve 9 da verilmiş bize. Şimdi şöyle yapalım. Dondurma kuralı yapalım. Bakın şurada 9 ise buranın da 9 olduğunu söyleyebilirim. Hatta şu C'den dondurma yapalım. Bakın şuraya bir teğet. Buraya da bir teğet gelmiş. 4 ise buranın da 4 olduğunu söyleyelim. Şimdi teğet gördüğümüz yere yarıçap diki neredir? R diyelim. Yine teğet gördüğüm yere yarıçap dikiner R diyelim. Şurası da teğet gördüğüm yere dik indirelim. R, R, R ve R olduğunu söyleyeyim. Bizden AD'yi istiyor, yani 2R'yi istiyor, yani çemberin çapını istiyor arkadaşlar. Hemen şöyle yapıyorum, şu dik yamuk olduğu için şuradan aşağı bir diklik indiriyorum. Ve şurası 4 ise burası da 4, bu da bizim 2R'miz diyorum. Şuraya da 5 kalıyor tabii 9'dan geriye. Bakın burası toplamda 9, 4 daha 13. 5, 12, 13 üçgeninden demek ki 2R dediğim yer 12 olacak zaten bize de 2 rei soruyordu değil mi? 12'yi işaretledik. Evet, 3. sorumuz. ABCD karesi O merkezli çembere E noktasında teğet kareymiş bu ve DC de 16'ymiş. Peki. Buna göre çemberin yarıçapı nedir diye de bir soru soruyor. Şimdi şurası 90 şu çizdiğim doğru kesinlikle çap olmak zorunda ve mutlaka o merkezden geçmek zorunda. Nereden biliyorsun öğretmenim? Çünkü çapı gören çevracı 90 dereceydi. Burası 90 dereceyse çapı görmüş olmak zorunda dedim. O yüzden burası çap çıktı. Şimdi merkezden kirişe bir dikme indirdim. Bu dikme kirişi 2'ye bölsün. 8 8 diye 2'ye de böldüğünü gösterelim bunun. Sonra buradan TYT yarıçap dikiner diyelim. Burası R. Şurası R, şurası R oldu. Sonra şurası arkadaşlarım biliyorsunuz ki karemizin bir kenarı ne eşit? Toplam 16 olacak. O halde burası 16-R geldi. Ve bakın şuradaki üçgenden ben R'yi bulabilirim artık Pisagor yaparak. Ama 8'i görünce iki tane dik üçgen geliyor aklıma. Ya 8-15-17 ya da 6-8-10. Şimdi R'nin 10 olması durumunda burası 6 oluyor mu diye bakalım. Evet 16'dan 10 çıktı. 6 geliyor. Demek ki 6 8 10'u sağlıyor. Yarıçapımız 10 birim çıktı. Cevap Denizli'den geldi. Şimdi biz bu köşe taşında neyi öğrendik arkadaşlar? Yani bakın şunu bir kere öğrenmiş olduk. Bu köşe taş bu köşe taşındaki 4 soruda. Şimdi burada uygulayalım onu. Hiç soruyu okumadan önce şunları bir yapalım. T eğer ki bir doğru çembere teğetse teğet olduğu noktaya yarı çapımı dikindiriyorum. Bakın burada da teğet olduğu nokta var. Yarı çapımı dikindirdim. Şurada da teğet olduğu nokta var. Yarı çapımı dikindirdim. Sonra bir kiriş varsa çemberin içerisinde ben o kirişin tam ortasına bir dikme indirebiliyormuşum. Tam ortaya düşecekmiş. Sonra kirişin ucuyla merkezi mutlaka birleştirip bunun da yarıçap olduğunu söyleyecekmişim. İşte bizim yapmamız gereken daha soruyu okumadan önce yapılması gereken işlemlerimiz bunlar. Şimdi soruyu okuyalım. Teğet 6 var, 2 var. Şimdi burası 6 ise bu da 6, bu da 6. Bunları bir yazalım. başka ne diyor? Şurası bizim yarıçapımız R, R, şu da R, şu da R. Dostum şurası R ise dikdörtgenden şu uzunluk da R. Hatta burası R-2. Burası da R-2. Bakın işte Pisagor'umuz çıktı arkadaşlarım. Hatta bu da yine 6-8-13 geni olmalı. R'ye 10 dersek bakın. Burası da 10-2'den 8 geliyor gerçekten. Evet yarıçapımız yine 10 geldi. Cevap Denizli. Evet 10 numarayı da gömdük. Hemen. 11 numaralı köşe taşının birinci sorusundayız arkadaşlar. AD kaç santimdir diyor. Şimdi AB'yi ne vermiş? 6 onu bir gösterelim. Başka AC'yi 4 vermiş onu bir yazalım. BC'yi de 5 vermiş bunu da bir söylemiş olalım. AD'yi soruyor. Şimdi dostlar burada da şunu bileceksiniz kardeşlerim. Şimdi bir çembere dondurma kuralı var. Bakın burada. A'dan bir dondurma yapmış. Bir kere bu dondurmaların uzunlukları kesinlikle eşitti. Bir de şunu söyleyeceğiz arkadaşlarım. Bu dondurmalar dondurmanın kesiştikleri noktayla merkezi birleştirirsen bu doğru kesinlikle ama kesinlikle aç ortay olacak. Bir de bunu söyleyeceğiz arkadaşlarım. İşte burada da galiba bu dört soruda da aç ortay teoremi kullanacağız. Bir bakalım. Şimdi Açı ortay ne diyorduk? Kollarımın oranı 6'ya 4. Hatta sadeleştirirsem 3'e 2. Ayaklarımın oranıyla tıpatıp aynıydı. Demek ki bunun ayakları da 3'e 2 olacak. Hatta 3K 2K olacak da normalde. Toplam 5 olduğu için direkt 3'e 2 yazdım ben arkadaşlar. Sonra da AD'yi soruyor ya AD açı ortayın uzunluğu. Normalde Açı ortayın uzunluğu müfredatımızda yok. Ama burada sorulmuş biz de çözelim arkadaşlarım. Açı ortayın uzunluğu şuna eşit. Yani x'in karesi daha doğrusu. Açı ortayın karesi. Kolların çarpımı 6 kere 4 24. Eksi ayakların çarpımı 3 kere 2 6. 24'den 6 çıktı 18 kaldı x kare. 18'de dışarıya 3 kök 2 olarak çıktı. Cevap Bursa'dan geldi. Şimdi buna bakalım. Bakın artık şunu hemen söyleyelim. Şimdi hocam tam şurada bakın bir BA doğrusu var. teğeti daha doğrusu. Bir de BD teğeti var. Bu ikisi de teğet olduğu için bir kere bu teğetler birbirine eşit. Yani şurası da kesin 12. Hatta burası 12 x. Bir de bu teğetlerin kesiştiği noktayla merkezi birleştiren doğru açıortay olacaktı. Buraya da aç ortayımızı gösterdik. Evet, ne diyor burada şimdi? AC ile BE çemberler üzerinde kesişiyorsa diyor. Buna göre x kaçtır diye de bir soru sormuş bize. Şimdi bildiğimiz şeyleri yaptık. Açıortayları gösterdik. AC dikmiş buraya dedik. Bakalım başka neler yapacağız? Bir tek AB'nin 12 olduğunu, bir de BD'nin 12 olduğunu biliyoruz. Şimdi öncelikle Teğet gördüğüm zaman hemen dik bir indireyim. Aynı şekilde teğet gördüğüm zaman şu yarıçapları bir dik dik indirmiş olalım arkadaşlarım. Bakalım belki bunlar bizi bir işimize yarar, belki daha kolay görmemizi sağlar diye düşünmüyor değilim açıkçası. Sonra şurası r yarıçap, şurası da r yarıçap, şurası da r yarıçap diyelim. Yani şuradan inen diklik. R, R diye böl, bir işimize yarayacak mı acaba? Hiçbir fikrim yok. Şuraya da R yazalım. Evet, düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Çemberler üzerinde kesişiyorsa, yani burada bir şuranın yarıçap olduğunu söylüyor. Tabii ki bu durumda. Şöyle bir taktiğim vardı arkadaşlar. Bir soruda bir açı ortay ve iki diklik varsa. İkiz kenar üçgen yapın demiştik Tabi zamanında Şimdi o taktiği hatırlayabildiysek Bakın şurada Şimdi A A diyelim A 90 şuraya B yazalım Şimdi burada da A 90 o zaman burası da B Olacak ve bakın Şu B açısının tam tersi de B gelecek Dolayısıyla burada bir ikiz kenar üçgen çıktı Yani şunun da R Olduğunu gördüm artık ben Şuna eşit çünkü Dolayısıyla bakın bu üçgen RRR eşkenar üçgen oldu arkadaşlarım. Hatta şurası muhteşem üçlü oldu değil mi? Bakın hipotenüsünen bir doğru, hipotenüsün bir parçasına eşitse diğer parçasına da eşit. Yani bu da R geldi. İster bundan sonrasını eşkenar üçgenin 60'larını yazıp 30-60-90'dan bulabilirsiniz isterseniz. Ya da hocam işte şurası tam ikiye böldü, orta taban oldu bu. Burayı da mecbur 2'ye bölecek. Yani 12'yi 2'ye bölmek zorunda. 6-6 deyip böyle de bulabilirsiniz. 30-60-90'dan da çözeyim ben. Şimdi bu eşkenar üçgen ise 60 burası. Burası 30. 90'ın karşı 12 ise 30'un karşı 6. Buraya 6 yazınca mecbur bu da 6 geldi. Evet şuna bakıyoruz. Teğetlerin etlerin değme noktası 120. Şimdi dondurma kuralından bununla bu bir kere eşit. Bu da 2 birim. Şimdi tam şurada merkezimiz olsun merkezden TET e dikinelim merkezden TET e dikinelim. B noktasının çembere en yakın uzaklığı. Şimdi hemen merkezle B noktasını birleştirdim. Bakın B noktasının çembere en yakın olduğu çember noktası burasıdır. Bize de çembere en kısa uzaklığı soruluyor şu mesafe soruluyor şu kalınlaştırdığım yer. Şimdi Burası bir kere 60-60 diye 2'ye bölündü. Açı orta yoluydu. Şurası 30. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı şurasıdır 4. 60'ın karşısı da 2'nin 3 katıdır. Şurası 2 köküç. Yarı çap 2 köküç ise şu uzunluk da 2 köküçtür ki. Hani burası 4'tü ya toplam. 2 köküçü çıkarırsam en kısa mesafesini bulurum. Demek ki 4 tamamı 2 köküçü çıkartırsam da en yakın mesafesini bulmuş olduk. Geldik şuna. O merkezli çember ABC üçgeninin dış T çemberidir. Pekala. AC4 yazalım. AK3 şunu yazalım. Bir kere bu AK kesin açıortay oluyordu. Onu da bir yazayım şöyle. 3 burası. KC2 Burası 2 ise şurada 2 değil mi? Bakın küçük bir dondurma kuralı var burada gördüğünüz üzere. Ve büyük dondurma var şurada AE ile de A, D birbirine eşit. Yani burası 6 ise burası da 6 olacak. Bunu da söyleyelim. Buna göre O, C. O, C neresi? Şu uzunluğumuz nedir diye bir soru sormuş bize. O, C'yi soruyor değil mi? Doğru. Şimdi bildiğimiz şeyleri bir konuşalım. Şimdi şuraya ben bir e, 2'ye 4 oranı var burada. Bakın açı ortayın 2'ye 4 oranı. O halde burada da 1'e 2 A oranı olmak zorundadır diyelim. A'ya 2A hatta şu küçük dondurmayı yapalım biz. Bakın burası da A yani 3A 6 A 2 demek ki şurası 2 burası 2 burası da 4 geldi evet başka şimdi 4 4 kere 4, 4 16 16'dan 4 çıktı 12 Evet burada bir hata var. Yani AK'nın 3 olması hatalı bir durum arkadaşlarım aslında. Çünkü yani açıortayın ortayın uzunluğu. E gerçi AK tam açı ortay oluyor mu? Evet AK tam açı ortay. Açı ortayın uzunluğu yanlış çıkıyor mesela. tam düşünülmeden hazırlanmış olabilir arkadaşlarım. Çok önemli değil diyelim diyeceğim ama aslında çok önemli. Neyse. Tamam biz onu bilmeden de yaparız diye düşünüyorum. Şimdi şurası da kesinlikle açı ortaydır. Şuradan buraya bir dikme çizelim. 90 derece olsun bu dikmemizin uzunluğu. Şimdi hadi gelin bir de şuradan dış açı ortay töremi yapalım. Şimdi 2'ye 4 kollarının oranı şuranın tamamına eşit olacak. O zaman burası da 3 gelecek. Burada 3 çıktı. E olmadı işte 90'ın karşısı 6 Dik kenarda 6 çıktı Hatalı geldi bu soru arkadaşlar Evet bu soru hatalı dostlar Cevap Ceyhan diyor Ben mi bir yerde hata yaptım diye Şöyle bir daha bakayım AC'yi 4 AK'yi 3 vermiş KC'yi 2 vermiş Şimdi KT değme değil mı Değ He, O zaman KC 2 Tamam hata bende arkadaşlar Şurası 2 olmaz. Sadece Kc2'ymiş. Oranın 2 olduğunu söyleyemeyiz biz. Peki 1'e 2 oranından A yani şurası da 6 değil burası da 6 değil o zaman. Şöyle silelim. Şimdi buraya A dersem burası 2A. Şimdi A'yı bulalım o zaman bir daha birlikte. Açı ortayın uzunluğu formülü yapıyorum. Açı ortayın karesi 9 eşittir. 2A ile 4'ün çarpımı 8 A. A ile 2A'nın çarpımı 2A. Çıkarttım 6A. 9 bölü 6 eşittir A. Hatta 3 bölü 2 değil mi A dediğimiz şey. Demek ki şurası 3 bölü 2. O zaman burası 3. Bunu da bulduk. Yani şurası bir ikiz kenar üçgen çıktı şimdi. 3'ü de bulduk burada. Peki OC'yi soruyordu bize. Ee, şurada 2'ye 4, 3'e 3 oranı var. Tabii ki burası kesin yine 3 dış açıortay teoreminden. Bunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi dışa çortağın uzunluğunu yapacağım. Dışa çortayın uzunluğu eşittir x diyelim biz ona. X kare eşittir. Burada da ilk önce ayakları çarpıyorum. Birinci ayak 3, ikinci ayak 6. 3 ile 6'yı çarptım, 18 eksi. Kolları çarpıyorum. 2 kere 4, 8. 18'den 8 çıktı, 10. X eşittir kök. Evet. Biraz şekil karıştığı için benim de çok hevesim kalmadı. Gelelim şuna ya da burada bir durdurayım ben videoyu arkadaşlar sonraki şeyimize devam edelim tamam mı arkadaşlar hadi öpüyoruz